Arkadaşlar merhaba iddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 3 tane kupon hazırladım arkadaşlar. 3.40, 7.04 ve 3.26 oranlık orandan kup oluşuyor kuponlarımız. Kuponlarımıza geçmeden önce arkadaşlar. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 2.98 oranlı kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. freiburg Stuttgart maçına 2.500 dedik. Milan-Atalanta maçına 2.500 dedik ve Tune-Schawks'ın maçına yine 2.500 dedik. Toplamda 2.98 oran yakaladık. Yine aynı şekilde bir diğer kuponumuz arkadaşlar yatan kuponumuz maalesef tek golden yatan kuponumuz Vitesse Groningen bu aralar Hollanda ligine bir şeyler oldu maalesef e, insanlar çoğu insan yatıyor maçlarında ve yüksek oranlı dediğim maç arkadaşlar kupon 741 oranlık kuponumuz. kuponumuzun son hali ben bu maçları sizlere verdiğim zaman <gülüyor> Bu maçların 2-3 golüne çok güveniyorum dedim. Şöyle göstereyim. 2-3 gollerine çok güveniyorum dedim arkadaşlar. Şu an sistemde bir sıkıntı var. Evet. Evet. Ve iki buçuk üstlerine güveniyorum dedim arkadaşlar. İki, üç gollerine daha fazla güveniyorum. Ve işin enteresan tarafı bütün maçlar üst 0da bitti. Ve yüksek orandan arkadaşlar. Bakın iki, üç golü. Şu an yansıttım ekrana. Bunlar da iki, üç gol. Bizi tek yanıltan Asteras maçı oldular ise Asteras maçı. O maça da güveniyordu. Maalesef olmadı diyelim. Bir de şu anda arkadaşlar yeni bir çalışmam var. Daha önce de bahsettim sizlere. Şu an şöyle göstereyim ben. Biraz daha açayım. Evet. Bu maçları arkadaşlar takip amaçlı yaptım. Ya yani, takip amaçlı derken bu bültenden de sizlere veriyorum. Bu maçlardan ve devam eden maçlar var yarın için. Ee, tabii ki onları hala takip ediyorum ben. Çünkü 2-3 gol e, üzerinde yoğunlaşacağım dedim ben sizlere ve ağırlığımızı 2-3 gol'e yönlendireceğiz. İnşallah başarılı <gülüyor> oluruz. Evet, bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar kuponlarımıza geçelim. 3.40 oranlı kuponumuz. 3.40 oranlı kuponumuzun ilk maçı. Bir saniye, evet. Belçika Pro Ligi'nden saat 15.30'da başlayacak. Kulu Bruges Genk maçı. Analizini yapalım. Canlı analiz yaptığımız zaman daha farklı oluyor. Şöyle diğer siteden bulayım ben arkadaşlar. Evet 1.43.24.50. Şu anda ekranda görüyorsunuz 1.43.24.50. 1, 43, 24, maçımız üst ve karşılıklı gol var biz bu maçın üstünü aldık arkadaşlar bu maçın üstü 1.50 oran kuponumuzun ilk kuponumuzun ilk maçı bu şekilde ikinci maçımız <gülüyor> saat 16'da başlayacak. Türkiye Süper Ligi'nden saat 16'da başlayacak. Yeni Malatya-Galatasaray maçı. Deplasman 1.5 üst. Yani Galatasaray 2 gol atacağı. Ve 3. maçımız... Yani kuponumuzun 3. maçı mı? Maçımız... Belçika Pro Ligi'nden Zultavar'a gelen şok maçı. Zulta. 1.85-2.85-2.95 1.85 2.85 2.95 Evet yine maçımız gördüğünüz gibi üst ve karşılıklı gol var. Tabi biz üstü aldık 1.40 oran Toplam 3.40 oran yapıyorlar arkadaşlar. Aklınıza yatmayan maçı eklemeyiniz çıkartabilirsiniz. Evet ilk kuponumuz bu şekildeydi. 7.04.90 diyorum. 7.04 oranlık kuponumuz arkadaşlar. İspanya 2. Liginden Adzeneta Herkules maçı 2.5 üst. Bu maçların analizini daha evvel yaptım. Pardon. Eee 4-5 satır arkadaşlar analiz yapıyorum. Dilim damağım kurudu. Videolara bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin benden. Evet, ilk maçımız Verdikten sonra ikinci maçımız arkadaşlar Yunanistan Süper Ligi'nden saat 18.15'te başlayacak Pazganna Volos maçı. Yine 2.5 üstüne güvendiğim bir maç. 1.90 orandan. Yani görüyorsunuz oranları yüksek tutmaya çalışıyorum. Ve majör liglere e, bulaşmıyoruz arkadaşlar. Çünkü her türlü pislik o liglerde maalesef dönüyor. Üçüncü maçımız tabi bu maçların üstüne güvenmiyorsanız 2-3 gol derini de alabilirsiniz. Üçüncü maçımız yine İspanya ikinci liginden Linares Deportivo uçan Murcia maçı. Yine bu maçın 2.5 üstüne aldık. Toplam 7.04 oran yapıyor. Bu kuponumuz. 3.26 oranlık kuponumuza geçelim. İlk maçımız Nürnberg. Şöyle buraya da yansıtayım ben. Almanya Bundesliga 2'den Nürnberg Hannover 96 maçı var arkadaşlar. 2-25-2-92-30. 2 25 2 92, -92 Tabi ben diğer siteden aldım. Evet bu maç karşılıklı gol var ve üst, biz üstü aldık. Şöyle göstereyim ben Ümber 2.25-2.92.30 oranlar değişmediği için fark etmiyor. Buradan da yaptık analizi. İkinci maçımız Çek Cumhuriyeti birinci liginden maçı. 1. Liginden Japlonek-Bribran maçı. 1.15-4.25-7.50 1.15-4.25-7.50 işte analizin püf noktaları bunlar. Tabi sadece Excel yetmiyor. Bunların bir püf noktası var arkadaşlar. Zamanla onları da inşallah sizlerle paylaşırım. Bu maçın da 2.5 üstünü aldım arkadaşlar ben. Ve son maçımız. Bulaşmayacaktım bu maçı ama işte MS3'e takıldığımız için. Chaplonek maçı Pribran. MBS 3 olduğu için maalesef bir maç daha eklememiz gerekiyor. Üçüncü maçımız ise Utrecht Rotterdam maçı. Utrecht 1.45 3.25.4 4. Evet arkadaşlar yine karşılıklı gol var ve üst tabi biz üstü aldık. Bu maçın da üstünü aldık. Toplam 3.26 oran yapıyor bu kuponumuz. Son kuponumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Ve sizlere ee, aslında 8 tane maçım var. 2-3 gol aralığında bitecek ee, 8 tane maçım var. Onları da bir sizlere vereyim aklınıza yatarsa onları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben hemen okuyayım sizlere. İlk maçımız Ya bu maçlara güveniyorum arkadaşlar. 2-3 gollerine çok güveniyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim ben size. Bir saniye hemen ekranı açıyorum. İlk maç arkadaşlar. Atse Atse Şöyle de okumak istemiyorum aslında. Bir saniye hemen düzeltiyorum ekranı ve sizlere bu şekilde vereceğim arkadaşlar. Ümit teknik sıkıntı oldu aslında. Evet 8 tane maç dedik. 1-2-3-4 8 tane maç. Şu maçların 2-3 golünü alabilirsiniz arkadaşlar. dileyen 8 tane maçı da 1.5 üstünü değerlendirebilir. Yani güvendiğim maçlar. Şöyle okuyayım ben. major diklere bulaşmadım. Dediğim gibi ee, çok pislik dönüyor. Ben bir alt liglere bulaştım. Yani oradan maç seçmeye baktım. İspanya 2. liginden arkadaşlar. Adzeneta Herkules maçı. Bu maçın 2-3 golünü alabilirsiniz. Mafra-Estoril Pry maçına 2-3 gol. Ya da bir buçuk üst. Bu sekiz maçtan üçer kombin yaparsanız güzel bir şeyler yakalarsınız umarım. Maçlarımız bu şekil arkadaşlar. Değerlendirecek olan arkadaşlara bol şans diliyorum. Bol kazançlar.